Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün kısa bir videoyu sizin için hazırladım. Bu videonun konusu dün detaylarıyla bilgi verdiğimiz F-35 kazası. Hatırlayacaksınız dün Akdeniz'de düşen İngiliz Kraliyet donanmasına ait F-35B kazasıyla ilgili elimizdeki bilgileri vermiştim. Ve bu kazanın da nedenleri hakkındaki gelişmeleri size ileteceğimi söylemiştim. Bu kazayla ilgili şu anlık üzerinde durulan en önemli neden... Uçağın motorlarının dışarıdan herhangi bir yabancı madde almaması için konulan kapağın veya yağmurluğun çıkartılmaması olarak ifade ediliyor. Kazadan hemen sonra uçağın motor parçalarını koruyan bu kumaş parçası deniz üzerine tespit edildi ve hemen pilotu kurtardıktan sonra bu malzeme de deniz üzerinden alındı ve bunun uçağın düşen uçağa ait olduğu tespit edildi. Tabii henüz daha enkaz çıkartılmış değil, enkaz çıkartılacak, bununla ilgili detaylı çalışmalar yapılacak ve muhtemel İngiliz Kraliyet donanması bu bilgileri kamuoyuyla paylaşacak ama onun öncesinde bu iddianın ortaya atılması da enteresan. Malum jet motorlar önden havayı çekiyor, bu hava yakıtla birlikte yüksek basınç altında motorda yakılıyor ve ortaya çıkan itiş gücü egzozdan arkadan veriliyor ve hava girerken herhangi bir yabancı madde hasarının oluşması yani işte o hava alanın içeriye küçük bir kuşun girmesi, minicik bir taş parçasının çekilmesi veya donanma uçaklarındaki gibi işte dışarıdan gelen dalgalar, tuzlu su gibi birçok faktör motorlara inanılmaz zarar verebiliyor. Bunun için de bu jet motorların önüne park halindeyken e, bu maddelerin girmemesi için bir örtü geriliyor ve bu kontrol ediliyor. Bu sivil havacılıkta da aynı şekilde askeri havacılıkta da aynı şekilde motorlar korunuyor. Dün de anlatmıştım size motorlar zaten uçağın en önemli ve en pahalı sistemi. Havada motora bir şey olunca e, genellikle büyük bir acil durum meydana geliyor. Bu alayda da uçak gemisinin güvertesinden ski jump yani e, kayakçıların kullandığı gibi böyle bir rampadan fırlarken bir motor arızası tespit ediliyor ve o anda otomatik sistem devreye girerek F35 pilotunu fırlatıyor. Dünkü videoda da söylemeyi unutmuşum. Bu fırlatma işlemi sırasında pilotun zarar görmemesi için e, airbag sistemleri devreye giriyor. Martin Baker tarafından imal edilmiş F35'in koltukları ve Martin Baker'da otomatik şişen airbag'lar pilotun boynunu Arka ve ön tarafını böyle koruyarak o boynu oluşabilecek hasarı minimuma indirecek şekilde tasarlanmış durumda. Peki bu tür kazaların önüne geçmek için ne yapmak lazım? Öncelikle olarak bir uçak görev planlandıysa, uçacaksa bu basit bir planör ultralight de olabilir. Gördüğünüz gibi 120 milyon dolarlık F-35B de olabilir, uzay mekiği de olabilir. Önce yer ekibi bütün kontrollerini yapıyor. Harici kontrolle başlıyorlar. Ve bunları checklist olarak adlandırılan bir liste üzerinden görmek yapmak zorundalar. Aynı şekilde bu bakım ekibi uçuşa hazır dedikten sonra uçağa pilot geldiği zaman önce harici kontrolleri yapmak durumunda pilot. Kendi görmek durumunda demek ki bu örtünün çıkartılması atlanmış. Sonra pilot kokpite biniyor bağlanıyor işte oradaki kontrollerini yapıyor motoru çalıştırıyor pis başına geliyor ve uçuş gerçekleştiriliyor. Demek ki burada havacılığın temeli çok önemli bir temel atlanmış ama tabi bu tür aksaklıklar olabiliyor. Önemli olan hazırlanacak kaza raporunda bu tür aksaklıkların neden kaynaklandığının bulunabilmesi ve hataların telafi edilememesi. İşte görüyorsunuz 120 milyon dolarlık uçak şu an Akdeniz'in yaklaşık 1500 metre derinliğinde yatmaya devam ediyor. Burada hep havacılığı anlatırken ben size işin felsefesini, ana fikrini iletmeye çalışıyorum. Havacılık tarihi gerçekten kanla yazılmış ve gördüğünüz gibi maliyetleri çok çok yüksek. Yapılan bir hatanın bedeli de çok ağır. İşte unutulan birkaç dolarlık örtü sonuçta eşittir. 120 milyon dolarlık bir uçağın kaybı. Bugün size kısa bir video hazırladım. Fikri takibimiz devam ediyor. Yarın yeni video ile karşınızda olacağız. Lütfen detaylı havacılık haberleri için tolgözbek.com sitemizi takip etmeyi unutmayın. Kanala olmadıysanız abone sizleri bekliyoruz. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ve sizlerden yorumlar bekliyoruz. Çünkü izleyicilerin vereceği tepkiler işte beğenmek, yorum yapmak gibi videolarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere.